Arkadaşlar bugün sizlerle çok değişik bir seriye başlıyoruz. Bugün e, bu kitap tanıtım serisine e, başlayacağız. Bu kitap tanıtım serisinde ne olacak? Kitapları tanıtacağım sizlerle. Böyle e, çok sevdiğim alttan tane kitabı her bölümde sizlerle özellikle tanıtmaya çalışacağım. Ve bu bu seri, seriye e, çok ilgi duyulursa bu bölüme, ikinci bölümü de gelecek. 4. Ne kadar gidersek artık. Hmm, evet, o zaman hadi başlayalım. Evet ilk kitabımız elik çekirdeği. Ee, ben bunu sürekli sesli okuma yapıyorum zaten. Videolarımı izlemişsinizdir. Ee, i̇zlemediyseniz de açıklamaya koyacağım ee, elik çekirdeği kitabından birkaç öykü okumuştum. Ee, oradan iki öyküyü açıklamadan izleyebilirsiniz. izlemediyseniz. Ee, size bırakıyorum. Neyse elip Çekirdeği kitabımızda içinde bir küçük küçük ee, şeyler var. E, hikayeler var. Bu hikayelerden e, çok güzel. Mesela bir tanesini e, sizlerle okuyormuş. Hep şu tarzda. Böyle üç şey söyleyeceğim size sadece. O kadar güzel ki. Arkadaşların önemi e, soru burada yalancı diye bir şey, e, yalancı diye bir kaygınız duymuşsunuzdur. Onun gibi şeyler var. Hadi şimdi öbür hikayemize geçelim. Öbür hikayimizde e, aynı şekilde bu biraz daha üzücü bir hikaye ve bu tek kitap. Yani 1000 şeftali, bir şeftali, bin şeftali sanat ve bahrengi. Eee bunu sanat ve bahrengi de çok duracağız. E, çünkü ikinci kitabımız da onunla alakalı. E, evet. Son etme rengi. Bu hikayemizde çocuklar böyle çok yoksul bir çocuk var. Onlar bir şeftali almak istiyorlar. Şeftali yere düşmüş bir şeftali buluyorlar. Onu yiyorlar, ağız dikiyorlar ve gerisi de çok güzel. Yani mutlu sonuna bitmiyor aslında bu hikaye. Mutlu sonu gerçekten bitmiyor. Bu hikayede Sonunu söylersen şey olur. Sonunu söylersen tadı kaçar. Ee, alırsanız tavsiye ederim. Yani çok güzel. Tadı kaçmasını istemiyorum. Belki e, iler ilerleyen zamanlarda bunu okuyacağım. Tek bir bölüm olarak ya da bölümlü olarak. Ee, Youtube'a yine yollarım kanalıma. Ee, evet. Bu da son bir bahreye giden küçük kara balık. Bu küçük kara balıktan e, böyle bu küçük bir balık var. Ee, okyanusların dışına çıkmak istiyor. Böyle gezmek istiyor küçük balık. Annesi izin vermiyor. Böyle büyüyor, büyüyor. Bayağı macerası var bunun. Böyle güzel bir kitap. Bunu da almak isterseniz diye ee, şöyle söyleyeyim. Samat Bahrengi küçük kara balık çok güzel bir hikaye. Yani ben zaten burada beğendiklerimi aldım. Hepsi çok güzel kalın yakalınışı hikayelerimiz. Bu biraz daha sanki çocuksu. Eee 9 7 8 9 yaş. E, ben bunu 9 9 yaşım aman 8 yaşındayken okumuştum. Şu an 10 yaşındayım zaten. E, burada kendi olmak olan diye kısa bir metin var. Bunu size göstereceğim. Direkt şöyle okuyabilirsiniz videoyu durdurup. Evet bu da kendini olmak diye bir bölüm var. Ee, rüzgarla uçan çocuk ilk doğu, doğuyor ve çok sıska olarak başlıyor hayata ee, ve bu şekilde de böyle kemer falan takıyor arkadaşları onu şey yapıyor gülüyor ee, böyle bir şey atlatıyor sonra farklı olduğunu fark ediyor ve şey böyle seviniyor mutlu sonla bitiyor bu hikaye bir ee, de bunun ekstra ayrıca, ayrıca da geliyor şu şekilde evet Neyse. Hadi öbür hikayenize geçelim. Bu hikaye gerçekten mükemmel bir hikaye. Bunu böyle seriyle insan şey yaptıkça okudukça okuyası geliyor. Ee, öğretmenler çıldırdı. Bizim okulda acayip e, şeyi. E, Epsilon'un e, epsilon bir ürünü. Şöyle öğretmenleri okuma yazma bilmiyor ve e, böyle Bayağı maceralı oluyor böyle hayal ediyorlar. Öğretmenler sınıfta parti falan yapıyorlar. Eee müdürlüğe dair müdürlüğe de candan aşağı atlıyor böyle komik komik. Bu komedi daha çok. Ee, evet bu komedi ve bayağı e, yani uzun. Bunu ben e, 9. yaşında okumuştum. Kaç sayfa hemen söylüyorum. 158, 159 sayfa. Çok güzel. Şöyle hatta müdür... Şu müdürleri... Şöyle göstereyim. Müdür böyle şeyde zıplar mı? Evet. Böyle bir güzel bir kitap. Yani çok beğendim ben. Evet şu an ikinci beğendiğim kitap bu. Yani ikinci en çok. Üçüncü o şey... Neydi? Bin şeftali, bin şeftali. Evet. Ve birinci en fazla beğendiğim kitaba geçiyoruz şimdi. Evet. Nate, Nate kitabını, e, Koca Kafa Nate, Nate kitabını böyle şeyde, ben 10 yaşımda okudum. Yani e, bir ay önce okudum. E, evet. Bir ay önce okudum. Koca Kafa Nathe'nin Yeni Çılgınlıkları diye bir kitap. Şöyle güzel bir şekilde şöyle karikatür siliyorlar. Ee, evet, bu bayağı güzel bir kitap aslında, uzun ama yani di, bunu benzetiyorum aslında öğretmenler çıldırdıya ama bu daha uzun ve bu daha iyi, yani gözden bu benim. Öğretmenler çıldırdı ikinci, bu birinci, bir şeftali, bir şeftali, üçüncü kendi kafamda. Bu da 223 sayfa, çok güzel bir e, bölümlü bölümlü, çok güzel bir kitap. Eee... Yani ısınıp çekiyor gerçekten. beni kitap okuma zevkinizle, ee, daha doğrusu kitap okuma zevkiyle tanıştıran kitap buydu. Mükemmel. Yani bunu tavsiye ederim. Kitap kitap okuyamıyorsunuz. Çok güzel. İçine çekiyor yani. Okumak istememenizi bile merak ediyorsunuz. Ve çok zevkli bir kitap. Eee, yani buna inanılmaz ta tavsiye ediyorum. Bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu, bu serinin devamının gelmesi için dediğim gibi e, ilgi gelirse devamını da yaparım güzel bir şekilde e, böyle ilk sevdiğim altı kitabı sıraladım sizin için evet video bu kadardı İnşallah beğenmişsinizdir görüşürüz bay bay